Survivor 2018-24 Haziran Pazar günü iletişim ödül oyunu analizine geçmeden önce, önceki bölümleri hatırlayalım. Survivor 2018-22 Haziran Cuma günü, neler yaşandı ve ev ödülünü kimler kazandı analize başlayalım. Kıbrıs'a doğru yaklaşırken, dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları önem arz ediyor. Ayrıca biliyorsunuz sona yaklaşırken ödüller, daha kaliteli ve güzel olmaya başladı. 22 Haziran Cuma günü ödül oyununu kazananlar belli oldu. Anneleri görüntülü bağlanıp yarışmacalara soru soruldu. Doğru cevapları veren yarışmacılara ev verildi. İlk evi Hakan kazandı. İkinci evi Anıl kazanırken, üçüncü evi ise Türabi kazandı. Son evi ise Murat ve Nagihan kazandı. Bu ikili evi bölüşecekler. 22 Haziran Cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Damla'nın durumu çok kritik. Sakatlığı devam eden Damla. Yarışmalarda çok zorlanıyor acı çekiyor. Dokunulmazlık oyununda dayanamayıp yere düşen Damla. Sevenlerini korkuttu. Umarım durumu iyidir ve sona yaklaşırken adadan elenmez. Turabin'in durumu da kritik ağla sakat. Neler yaşanacak birlikte göreceğiz. Dokunulmazlık oyunlarının favorileri belli. Adem ve Nagiha'nın performansları harika. Fakat Adem çok hırslı olduğu için dikkatsizlik yapabiliyor. Biraz daha dikkatli olması gerekli. Çünkü ağır bir sakatlık geçirirse yarışmayı kazanması zorlaşır. Nagihan ise gerçekten kendine yakışır şekilde mücadele ediyor. Sevenleri bu nedenle çok mutlu. Anıl ise Adem'in tek rakibi diyebiliriz. Kazanan kişi genelde ya Adem veya Anıl oluyor. Kıbrıs'ta bu ikili muhteşem oyunlar çıkaracak. Bizim için ise Hakan ve Himi Cem, hayal kırıklığı yarattı. Çünkü sevenleri ve bizim beklentilerimiz yüksektir. Umarım bu ikili toparlanır. Peki 24 Haziran Pazar günü kim iletişim ödül oyunu kazanır merak konusu. Himi Cem artık oyunları kazanmaya başlayacaktır. Adem veya Anıl zaten